Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün yine Bağır'la birlikte haftalık gündemde neler olmuş, neler bitmiş size biraz aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz söz konusu Türkiye olduğunda zamlar artık hayatımızın vazgeçmez bir parçası haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde motorine bir zam geleceği söylendi. İnsanlar böyle bir heyecanlandı, 2 evet. lira küsür bir zam geleceklendi. 2 lira 90 kuruş muydu 80? Bayağı yüksek evet, bir şey söylüyorlar. Nihayet İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorun 30 TL'nin çıkacaktı. Bu özlenen bir şeydi. Nihayet <gülüyor> çıkacaktı ama... <gülüyor> yani bir süredir 30 olacaktı olamıyordu. Nihayet oluyordu ama o da... Olamadı. Hep istedi ki böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hala 30 olmadı yani. Problem Ama yok. iki gün sonra muhtemelen bir iki güne... Haftaya 30 olur. <gülüyor> Haftayı bence olmaz ya. Diyorsun bulmaz canım hafta, hafta çok uzun bir süre yani evet, bir doğru. hafta. Düşünsene çünkü bir hafta de. motoruna benzin falan zam gelmiyor. Kemal Sunay filmindeki gibi zam yok mu diye böyle bir insanlar şey i̇nsanlar olur yani. ne şey olur, doğru diyorsun. Ne o, zam yok mu? He? Aha, zam yok. Şaşırmış ya. <gülüyor> zam yok, zam, zam. Geline gel. Yani gündemde her zamanki gibi ekonomi var. Standart çünkü Türkiye burası. Bitcoin çakıldı mesela. Ya, o bizim gündemimiz değil yani Türkiye'nin gündemi değil ama evet, yani, global bir gündem. Gündemi. Yani, yani burada da çok konuşuluyor. Her yerde konu çakıldı onun evet, <gülüyor> yani şimdi mesela Türkiye'de her şey zam geliyor ama her yerde gelmiyor ama Bitcoin çakıldı. Bir ara yani böyle her yerde Bitcoin, kahvede bile adamlar böyle hangi coin alsam diye falan muhabbet ediyorlardı. Yani herkese yayılmıştı bu coin. Bunlar adapte oluyor işte, hayata ne kadar güzel. Yani bir ünlü analiz 10 bine kadar düşer demişti Bitcoin için. Ben o kadar düşmez diye düşünüyorum. ama 21 bine bin, kadar düştü. Yani. 10 bine biraz evet düşük ama ya, 10 bine düşmez bence de ya. Biz böyle diyoruz da kesin düşer bence. Yok. <gülüyor> 10.000'i ben düşünmüyorum. Yani şu anda mesela eee 20.000'in altını test ediyor böyle. 20.000'in altına düşer mi, düşmez mi? Aha. Ha belki biz bu videoyu yayın aldığımızda 20.000'in altına düşmüş olacak. Bu arada Ethereum çok değer kaybetti. Evet, evet. Ethereum tarafında 1200 dolarları gördük. Hatta 1200 doların altını gördü bir ara. Burada madenciler muhtemelen çoğu fiş çekmek zorunda kaldılar. Çünkü e, Türkiye'de zaten ucu ucuna kurtarıyordu ama son düşüşlerden sonra muhtemelen kurtarmamaya başlayabilir ki bir de Temmuz ayında bir elektrik zammı söz konusu. Evet, Temmuz ayında %86 bir elektrik zammı. Kesin mi zamı. ya? Kesin, Ben inanamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Gelmez <gülüyor> o kadar ya, %86 çok çünkü. Hayır, elektrik faturaları bir de zaten yüksek. Ona bir düzenleme getirdiler ya, şimdi ters düzenleme geliyor. Yani %86'yı <gülüyor> ben... Ben o düzenlemeye zaten giremedim bir türlü. Niye? Yani <gülüyor> çünkü sen... Fazla elektrik harcıyoruz evet. demek ki. O, o düzenleme beni hiçbir türlü kapsayamadı bir türlü. Ama o yeni zamla birlikte gerçekten çok içinden çıkılmaz bir hale olabilir. Yani zaten şu anda mesela... Ben kendim için söyleyeyim, bizim aylık elektrik faturamız böyle 500-600 falan geliyor. Maşallah, yani terey bulacak o zaman. Yazın da klima açmayiver yani Osman abi. Ya sıcaklarda ya biraz yazın zaten yaz daha falan gidiyorum, öyle evde çok takılmıyorum, orada dışarı muhtemelen. Yani oradan elektriği biraz tasarruf ediyoruz. Oradan elektrik geliyorsun. tasarrufu yaparız muhtemelen. <gülüyor> ee, ama tabii günün sonunda baktığımız zaman elektrik faturaları biraz can sıkacak gibi ya. Yani. Tüm faturalar öyle ya, Doğalgaza da zam geliyor tekrar, ama o kadar değil %40. Şimdi bak doğalgaz zamlarını muhtemelen Yazın yaparlar evet, ki millet evet, anlamasın. Evet. Kışın sonra sen bir aç, ''Lan bin lira gelmiş.'' diyeceksin, kalacaksın. <gülüyor> gündemdeki bir diğer konu. Squid Game'in ikinci sezonu geliyor. Evet o zaten bayağıdır bir bekleniyordu. Bayağıdır bekleniyordu. Belki adamların böyle bir fikri yoktu ama millet o kadar şey yaptı evet. ki ikinci sezon ikinci sezon. Yani olmayan bir projeyi canlandırmış gibi de Zaten yönetmen şey demiş. İlk sezon için 12 yıl uğraştım. Ama 12 günde çok popüler oldu. Şimdi ikinci sezon için çalışıyor. Bunu da yani ben de bence sallıyor ya. 12 yıl uğraştım falan. Niye ya? Adam 12 yıl yayınlamak için uğraştı gerçekten. Ha yayınlamak için. Aha. Ben de 12 yıl senaryoyu falan böyle hazırlamak Yok, için O dönem yani. çünkü bu kadar hani Squid Game' daha karanlık ya. Eskiden böyle şeyler izlenmiyordu. Artık daha böyle karanlık bir dönemde yaşadığımız için ilgi çekti ve yeah. o yüzden yani. patladı. Sadece biz değil yani. Herkes izliyor yani. E tüm dünyada popüler oldu tüm zaten. Tüm dünya karanlık bir dönemden mi geçiyor diyorsun. E öyle yani. ile birlikte Savaşlar baksana falan. duruma. Evet. Savaş var, enflasyon var, korona var, salgın var yani. Küresel ısınma var. Yani gerçekten çok... Küresel ısınma ben çocukken de vardı, hala var o ya. Ama daha kötüye gidiyor işte. <gülüyor> Küresi olarak buğday sanırım e, yani birkaç yılda çek kadar üretiliyor şu an. Oradan da bir kütlük bekleniyor. Yani bir gıda kütlüğü söz konusu. Zaten buğday üreten iki ülke varmış, gizli savaşa girdi. Yalan mı? Öyle Bilmiyorum. değil miydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Benim bildiğim yani televizyonlarda sürekli bunu görüyorum. İşte buğday, hatta bu Ukrayna'nın gemilerini şeyde bekletiyorlarmış. Limanlarda bekliyormuş buğday yüklü gemiler, buğday ne yüklüsü yani, öyle bir şey. Onları salması için Rusya'ya hmm. şey yaptılar falan. Yani arkadaşlar ekonomik olarak çok böyle güzel günler bizi beklemiyor gibi hiç, hiç, görünüyor. İçeride hiçbir şey yok yani. Tek güzel olan şey Squid Game'in ikinci sezonu geliyor, He, o, o kadar. Başka ha bu şey. arada Disney Plus Türkiye'de yayın hayatına başladı. Disney Plus bayağı güzel içeriklerle dolu bu arada Disney ya. Disney Plus deli gibi reklam yaptı. Gerçekten ve hani Netflix zaten çok fazla abone kaybetti. Yani Netflix gibi bir platform bile abone kaybedip para kaybediyorsa bize ne olmaz. <gülüyor> yani. Bize ne olmaz. <gülüyor> Yani Netflix'e bizi kıyaslaman. <gülüyor> çok ya Netflix bile kanı alıyorsa biz ne yapalım Osman abi? Bu arada şey Disney Plus ama çok fazla reklam yaptılar ya. Ve içerikleri çok iyi en gerçekten. En son reklamı nerede gördün biliyor musun? Nerede? Yasa gelmedi. Dizide. <gülüyor> o derece ne alaka? <gülüyor> Kalkıyor yatıyor bugün. Herkes kalksın işimiz o ne? Disney Plus yayın hayatına başlayan. Bugün diyelim şey yaramış diyor sonra yatıyor uyuyor. Gerçekten mi? Bayağı Orada bile eminim reklam eminim yapmışlar için. yani dedim oh. oha. Dedim yani buraya kadar reklam yaptılarsa bu adamlar ki... Bu ön kayıtla falan ciddi bir abone sayısına eriştiklerini hmm. tahmin ediyorum ben yani. Çünkü Disney... çevremde çok fazla kişi şey yaptı. Hmm. Satın aldı bu aylık şey bir yıllık 279 lira muhabbeti vardı ya. Bir kere bütün Disney filmlerini aldılar. Netflix'teki bütün Marvel içeriklerini de aldılar. Yani bir de şeyi kırmaya çalışıyorlar. Disney hep böyle çocuk ve aile platformuydu ya onu kırıp hani biz de Netflix gibi yetişkin programları da sunacağız kafasına girmeye çalışıyorlar. Ya bir de zaten mesela Marvel sinematik evrenini de dizilerle ilişkilendirip hmm, hmm. oraya kendi dizilerini Aynen. şey yaptılar falan. Zaten artık sinema olayı da bitti yani hani Yok koronayla be. birlikte, bilmem, bence bitti. Öyle deme ya, <gülüyor> bitti <Bitmemiştir>. mi <gülüyor> Bitti ama yani ben son Doctor Who e gittim daha da Avatar'a gidelim. Spider-Man falan bayağı evet, Spider izlendirme. Spider-Man tekrar mesela. vizyona giriyor bu arada. Niye? İlki tatmin etmemiş mi? Yok, e, eklenen sahnelerle birlikte No Way Home bir daha vizyona giriyor. Ya bunlar da hep aynı şey. İlk şeyleri vermiyorlar. Sonradan şu sahneyi de ekleyelim. Bu sahneyi de ekleyelim. Bu sahneyle birazdan kırpalım. Ben buna karşıyım. Biraz daha para kazanalım. Ha, ne, ne gerek var? Kazanmışsınız zaten o 1 milyar dolardan fazla ciro yapmıştı zaten. Evet bayağı yani, tuttu o. Yani bayağı bir izlenmişti. Evet. Gerek yoktu ama girmişler. Neyse. Evet bu hafta öne çıkan teknoloji gündemindeki bir diğer haber ise arkadaşlar Xiaomi Band 7'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Ben biraz yüksek buldum açıkçası. Yani Zamanında biliyorsun Xiaomi bandlar 150 liraya satılıyordu. Şimdi bakıyorsun 700-800 liraya fiyatı var. Ama her şeyi artık 7 ile çarpıyoruz zaten ekonomik olarak. 7 yüzden... çok değil ya? Biraz daha düşük bir şey. Ama gayet 7 yani. Var. 7 TL ben geçen de söylemiştim 1 TL ara, oldu. 3'lü falan çarpıyorduk. Nereye 7'ye çıktık? Enflasyon. <gülüyor> o kadar çıktı mı ya 7'ye kadar? Dolar 17'yi aştı. Dolayısıyla artık 7 ile 7 çarpıyoruz. <gülüyor> Şu aralar arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde böyle akıllı cihazlara olan ilgi artmış durumda. Xiaomi band serisi de gerçekten satıyor. Dediğim gibi ilk giren band modelleri 150 lira, 250 liraydı. Sonra bu 300 liralara, 400 liralara çıktı. En son 500 liraydı mesela. Yani Mi Band 6 falan 500 liradan girmişti Türkiye pazarına. Ama Mi Band 7'nin Türkiye fiyatı 700-800 Türk lirası civarında olacak. Tabi bu baktığınız internet sitesine göre değişir. yaşayın. Yani 700'e 800 lira arasında bir fiyata satın alabileceksiniz bu bilekliği. Yani Baktığın zaman çok böyle aman aman bir özellik getiriyor mu seriye? Getirmiyor ama nedir? Yine yeni bir nesil, sensörler biraz daha gelişmiş. E, fakat fiyatın 700-800 lira olması açıkçası beni biraz böyle düşündürmeli değil. E, tabii şimdi Temmuz'da asgari ücrete de bir zam gelecek. Belki o zamdan sonra. Ya, bu e, bir zincirleme etki değil mi zaten? Şeyimiz Zam, zam yapıyor. geldikten Zincirimiz sonra 1000 lira oluyormuş falan böyle. Bu arada arkadaşlar Temmuz ayında asgari ücrete de zam gelecek diyorlar. Bu aslında Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi. Neden? Çünkü ülkemizde önemli bir kesim askeri ücrette çalıştığından ötürü herkes bu zam olayını bekliyor. Tabii sen dediğin gibi biraz da böyle zincirleme reaksiyon hmm. olacak. Gibi. Yani askeri ücrette zam gelmesi yani hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü her şeye zam geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bir 35, 40 arası bir rakam konuşuluyor. Yani baktığımız zaman medyada karşımıza çıkan rakamlar bunlar ki o da ciddi bir şey. Yani 6.000 lira falan vurduruyor arkadaşlar ücreti. Hmm. 6.000 liraya vurması demek bazı şeylere de. Özellikle İstanbul'da yaşayan biri için aslında fark yaratabilir. Ya yani, İstanbul'da olmuş kiralar zaten 7000'den 8000, 10000. Yani bu kadar kiralar bile bu kadar uçmuşken bence asgari ücretin 6000 olması ne bileyim ya. Bin. 4000'den iyidir. Yani öyle Değilir. düşünürsek. Ama kesin kiralara da şimdi, zam gelir he, tamam, diyecektim öyle. ama %25 zam kotası kondu. Ama şöyle bir şey. O tamam kirayı girdiysen ya yeni ev tutacaksan. Yani tutma. düşünsene yeni ev tutuyorsun ya da yeni ev yeniyorsun. İstanbul'da falan. tutma. İstanbul'u terk ediyorum, gidiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Ama diğer şehirlerde de durum bence aynı. Yani atıyorum mesela eskiden orada da 500 ise e Adam şimdi şey, 750 aynen. lira yaptı. Ya işte, Balıkesir'de yapacak. mesela ben geçen yıl bakıyordum. Kiralar ne bileyim 1000 TL en pahalısıydı. Şimdi en ucuza oradan başlıyor. En pahalı bir sen Bir köy kadar. yani. Bilmiyorum. 6000 vardır yani. 6000. Villalarda falan vardır mı? Ha yani. villalar. Ama bak şimdi 6000 orada villada oturuyor. Ama villa, villa bile olmayabilir bence ya. Teraslı falan 6000 olabilir yani. Pahalı o zaman ya. Pahalı. Neyse kapatalım artık biraz uzadı. Konudan da çok saptık. Türkiye'nin konuları bitmiyor. Ben bu tartışma programını netliyordum. Lan adamlar ne kadar konuşuyor. 3 saat 5 saat. Evet Demek ya. ki Türkiye'nin meseleleri girince. böyle buraya kuru pasta ve çay koyup <gülüyor> 5 <gülüyor> <Çıkıyorsun> saatte uzayalım. <yani. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar önümüzdeki hafta Bahar'la birlikte. Yine gündem konuşacağız. Yine gündemi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Muhtemelen yine zamanlardan falan bahsedeceğiz. Teşekkür muhtemelen benzin, mazot 30'u geçer ondan falan. Daha deiz geçen hafta 26'landı. Evet arkadaşlar, önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.